Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bir tanesi şu anda İstanbul Belediye Başkanı. İnternetten girip videosuna bakın. Soruyorlar. Diyorlar ki efendim çok affedersiniz. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. E gayet doğal herkesin kendi tercihi ama toplum hazır değil diyor. Bunları daha şimdi bu aziz milletin, bu inançlı milletin oyuna ihtiyaç duydukları sırada bunları söyleyen yarın bir gün Allah vermesin iktidar olursa neler yapmaz? Bir CHP milletvekili adayı üç gün önce kendi kanallarından bir tanesinde canlı yayına çıktı. Şu anda videosu benim telefonumda var. Diyor ki ben milletvekili olursam ve CHP iktidar olursa benim çok önemli bir sorunu çözmek için mücadele edeceğimden şüpheniz olmasın. Nedir o çok önemli sorun? Diyor ki efendim bu camilerde bir mahallede dört tane beş tane camide gece gündüz çok yüksek sesle hoparlörden ezan okunuyor. Hastası var, yaşlısı var, uzun süre mesai yapmış yorgun olan var, ders çalışıp uyumuş olan var. Ben mecliste milletvekili olursam CHP milletvekili olarak camilerden hoparlörden ezan okunmasını engellemek için mücadele edeceğim. Biz ne dedik? Biz dedik ki bu CHP'nin genetik yapısı hiçbir zaman değişmiyor. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar helalleşiyorum derse desin, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, temel özellikleri, genetik özellikleri değişmiyor. İşte bu ifadelerde bunun açık bir göstergesi. Diğer taraftan iktidar kanadı mecliste başörtüsüne anayasal güvence getirmek için bir girişimde bulundu. Ne dedi bu yedili masanın meclisteki temsilcileri? Hayır bize gelmeyin biz buna onay vermeyiz. Neden onay vermiyormuş? Çünkü bu anayasal güvencenin ifadelerinin içerisinde layıklığa aykırı ifadeler varmış. Alın size 28 Şubat zihniyeti. Bunlar Türkiye'yi yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına götürmenin peşindeler. Allah muhafaza buyursun. İşte biz de diyoruz ki bu aziz millet inşallah şu haldeki yedili masaya 14 Mayıs'ta en güzel cevabı sandıkta verecektir Allah'ın izniyle. Aziz milletimiz aziz milletimiz inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade etmeyecektir. Sekiz başlı bir yönetimin karanlığına ve kaosuna bu ülkeyi teslim etmeyecektir. Bir maceraya mahal vermeyecektir. Türkiye'yi 300 milyar dolar daha borcun altına sokacağını ifade edenlere, çocuklarımıza okul öncesinde Kur'an öğrettirmeyeceğiz diyenlere, camilerden ezanları susturacağız diyenlere, LGBT'yi yaygınlaştıracağız diyenlere, bu aziz millet asla ama asla geçit vermeyecektir. Cumhur İttifakı'nı en büyük zafere taşıyacaktır inşallah. Şimdiden 14 Mayıs'ın Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerine vesile olması dileğiyle, duasıyla ve Ramazan bayramımızın da inşallah hayırlı olması duasıyla bir kez daha bu meydanı böyle muazzam bir şekilde dolduran Sakaryalılara, Akyazılılara hepinize teşekkürler ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum. Hem burada açılışını yapacağımız tesislerimizin hem de akabinde hizmete sunacağımızın, yerli milli tankımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun, günümüz hayırlı olsun, açılışlarımız hayırlı olsun, mitingimiz hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.